Merhabalar, 1-7 Mayıs haftasına ve Mayıs ayına hoş geldiniz. Bu videoda bu haftanın astrolojik etkilerini konuşacağız. Oldukça önemli bir haftaya giriş yapıyoruz. Zaten tutulma videomda bahsettim. Oynatma listelerinde Mayıs ayı yorumlarınız var. Ee, ancak yine de haftalık yorumlarla olayı biraz daha detaylandırmak istiyorum arkadaşlar. Haftalık yorumlara geçmeden önce kanala henüz abone değilseniz abone olarak, yorum yaparak, beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonunda kullanabilirler. Evet, 1 Mayıs haftasına başlıyoruz. Bu hafta itibariyle. Mayıs ayına da start vermiş vaziyetteyiz. Oldukça enteresan ve yoğun bir hafta olacağını söyleyebilirim. Akrep burcunda yaşanacak olan ay tutulması, aynı zamanda Venüs'ün burç değiştirmesi, bununla bela, beraber e, Plüton retrosu gibi etkileşimlerimiz var. Şimdi hemen 1 Mayıs tarihinde Plüton retro hareketine başlıyor arkadaşlar. 0 derece kova burcunda. Neden 0 derece kova burcunda biliyorsunuz ki Plüton çok ağır hareket eden bir gezegen olduğu için ve Mart sonunda henüz kova burcuna geçmişken Yaklaşık bir bir buçuk ay sonra Tekrar retro hareketine başlaması Henüz bir derece bire ilerleyemediğini gösteriyor Ve Plüton'un özellikle bu analitik derecelerde bulunması da Tabii ki 2023 senesindeki süreci biraz daha zorlu bir hale getiriyor 29 derece oğlak, 0 derece kova hattında gelip giden Plüton. Artık bir şeyleri kökten bitirmek ve kökten başlamakla alakalı bir temayı bizlere yıl boyunca vurgulayacak arkadaşlar. Önümüzde Plüton'un farklı transitleri de var. Ama e, bu etkiyle beraber bunu önümüzdeki aylarda yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Özellikle e, Şubat ayı 2023'ün Ocak ve Şubat ayları 2022'nin Kasım ve Aralık aylarındaki gündemleri Kapatmak, tamamlamak, bitirmek adına önümüzdeki aylarda bir takım e, zorlayıcı deneyimler yaşayabiliriz. Tabii ki bunu destekleyen görünümler de olacaktır. E, dolayısıyla tabii ki bu e, her ne kadar uzun vadeli bir etki olsa da bu hafta e, gündemimiz daha yoğun olduğu için çok fazla etkisini hissedemeyeceğiz. Ama özellikle sıfır derece akrep, kova, boğa ve aslan burçlarında gezegenleriniz varsa bu haftada bu etkiyi hissedebilirsiniz. 4 Mayıs tarihinde Venüs-Neptün karemiz var. Venüs 26 derece ekizler burcunda, Neptün 26 derece balık burcunda. Şimdi Venüs-Neptün karesi özellikle ekonomiyle alakalı biraz sıkıntılı süreçleri işaret ediyor olabilir. Ne gibi? Yani bize bir tablo çizilebilir ancak vadedilen tablo ile gerçeklik arasında büyük bir farklılık vardır. Bununla beraber bizim bir hayalimiz vardır, bir idealimiz vardır, bir planımız vardır. Neden konuşamıyorum acaba şu an? Ee, bununla alakalı bir takım e, gerçeklik ve e, hayaller arasında bir tutarsızlık vardır. Yani Neptün girdiği alanda bir tür tutarsızlık ve belirsizlik hali getiriyor. Özellikle ilişkilerle alakalı da bu durum bu şekilde tezahür edebilir. Yani bir ilişkiye fazla anlam yüklemek veya karşıdaki kişiyi idealize etmek veya hayallerimizle hedeflerimizle ilintili konularda beklentilerimizi yüksek tutmak ama beklentilerimizle gerçekliğin çok da uyuşmaması gibi temaları da e, gösteriyor esasında. Burada tabii ki Belki bir umudumuz, bir hayalimiz için harekete geçmemiz gerekiyor ama ne istediğimizden emin olmalıyız. Özellikle hem Venüs hem Neptün değişken burçlarda ikilik halleri oldukça etkin olabilir, kafamız karışık olabilir, tercih yapmakta zorlanabiliriz ve bir belirsizlik hali olabilir. O yüzden mali anlamda büyük risklere girmemek önemli ve ilişkiler noktasında da kendimizi bilinmeyen noktalara atmamamız kıymetli olacaktır. 5 Mayıs tarihinde Venüs-Jüpiter sekstil açısı var. Venüs 27 derece ikizler burcundayken, Jüpiter de 27 derece koç burcunda. Ee, önemli dereceler artık yavaş yavaş Jüpiter burç değiştirmeye hazırlanıyor. Mayıs ayı içerisinde Jüpiter zaten boğa burcuna geçecek ama Venüs-Jüpiter arasındaki bu keyifli açı, özellikle karşımıza çıkan fırsatlarla ilgili cesaret göstermemiz, adım atmamızın gerekli olduğunu gösteriyor. Ne gibi? Haritalarımızda Koç Burcu'nun bulunduğu alanlar, İkizler Burcu'nun bulunduğu alanlarda bir takım şanslar, iyicil haller karşımıza çıkabilir. Bizi mutlu eden teklifler, görüşmeler, ilişki fırsatları, maliye anlamda bir takım fırsatlar. Ama buradaki kilit nokta bizim karşımıza çıkan bu fırsata göstermiş olduğumuz reaksiyon. Yani reaksiyon göstermediğimiz zaman bununla alakalı herhangi bir etkileşim olmayacaktır. Ama biz adım atarsak. Bunu fark eder ve e, acele edersek ve bunu almak istersek böyle bir talebimiz olursa e, tabii ki güzel ve şanslı bir etkileşim olduğunu da söyleyebilirim. Tutulma günü itibariyle özellikle bu dereceler haritalarınızda tetikleniyorsa şansınız karşınıza çıktıysa gidin ve onu alın arkadaşlar. Dediğim gibi e, Neptünyen yani etkileri biraz daha üzerimizden atarak belki de ne istediğimizden emin olmamız gerekiyor. Emin olduğumuz takdirde şans da bize gelecektir. Şimdi bu haftanın gündemi 5 Mayıs'ta 20-30 civarında meydana gelecek olan ay tutulması. Tutulma videosunu çektim. Mayıs'ta yorumlarında paylaştım. Çok iç açıcı olmadığı için olumsuz yorumlar da oldu haklı olarak. Ama bu uyarıları da yapmak durumundayız. E, biliyorsunuz bu derecelerde, bu sabit yıldızlarda zorlu deneyimler yaşıyoruz geçtiğimiz süreçlerde. Ama buna da bir, bir nevi alışkınız. E, dolayısıyla e, eskisi kadar bizi zorlamayacaktır. Ama yine de bu bantta özellikle bu tutulma enerjisiyle beraber bir takım hareketlilikler, ani ve beklenmedik gelişmeler hakim olabilir. Uranüs ile beraber e, yer hareketliliğinin de bu hafta itibariyle, Olabileceğini düşünüyorum ama bundan çok daha büyük şekilde skandallar, karanlık konular, gizli meseleler, gizli örgütler, salgın hastalıklar veya çok da arka planını keşfedemediğimiz durumlar. Kendi içsel korkularımız, gölge ve karanlık yanlarımız, tutkularımız, arzularımız, takıntılarımız, saplantılarımız. Bunlarla ilgili de aslında çok yoğun bir enerji olacak. Yani bir şey tutkuyla istemek, bir şey için bağımlılık oluşturmak veya güvendiğimiz insanların bize sırt çevirmesi, bizi sırtımızdan vurması. Bu gibi temalar yani biraz entrikalı böyle nasıl diyeyim dizi filmlerde gördüğümüz o senaryoların gerçek hayata uyarlanması gibi bir süreç yaşayabiliriz açıkçası bu hafta. Çok da uzak olduğunu düşünmüyorum. Zaten halihazırda bu enerjiler ve bu etkiler altına girdik. Bu tarz geri dönüşler de alıyorum. Ve enerjisel olarak da çok yoğun bir enerjiden bahsediyoruz arkadaşlar. Belki kafamızı kaldıracak halimiz olmayacak. Ne istediğimizi bilemeyeceğiz. Psikolojik sorunlarımız, travmalarımız rüyalar yoluyla, karşımıza çıkan insanlar yoluyla bize bir takım aynalamalar yapacak. Ve çok derindeki o kökendeki... Konuyu çözmemiz için aslında bizi zorlayacak bir tutulmadan bahsediyoruz. Bizi biraz şüpheye düşürecek. Kendimizle alakalı, yani ben bugüne kadar bunları aşmıştım, ben bunları halletmiştim. Şimdi nasıl oldu da sanki başlangıç noktasına geldim dedirtecek deneyimler yaşayabiliriz? Özellikle geçtiğimiz bir yıl boyunca mücadelesini verdiğimiz ve artık o konuda kendimizi ispatladığımızı düşündüğümüz konularla ilgili... Hadi bakalım tekrar seni sınava alıyoruz <gülüyor> bitirme sınavına alıyoruz seni bakalım gerçekten geçmiş misin geçmemiş misin burada önemli olan şey niyet olduğunu düşünüyorum arkadaşlar art niyetli veya karanlık düşüncelerle bir takım eylemlerde bulunuyorsak dışarıdan nasıl gözüktüğünün hiçbir önemi yok. Böyle eylemlerde bulunuyorsak çok daha tehlikeli olacaktır bu yaşanan süreç o yüzden herkesin kendi niyetlerinden sorumlu olacağı her koyunun kendi bacağından asılacağı bir tutulma olduğunu düşünüyorum satürnün ve Mars'ın desteği aslında bunu ispatlar nitelikte yani sen samimiyetle bir şey için uğraş verdiysen, yalpalasan bile mükafatını alacaksın. Aynı zamanda uğraş verdiğin konuya dair adım attıysan, cesaret gösterdiysen, dürüst ve açık olduysan bununla alakalı aslında bu tutulma haftasında büyük mükafatlar alanlar, gücü eline geçirenler de olacaktır. Ama gücünüzü eğer kötüye kullanıyorsanız, manipüle ediyorsanız bununla alakalı da gerçek bir dibe vuruş özellikle psikolojik olarak yaşatabilir arkadaşlar. E, bu hafta e, destekler alınabilir, psikolojik destekler alınabilir, danışmanlık hizmetleri alınabilir. Yani biraz e, kendimizi sakinleştirmemiz, yaşanan olayların neden yaşandığına dair durup düşünmemiz önemli olacaktır. E, sık sık duş alabilirsiniz, koruyucu dualar okuyabilirsiniz, size iyi gelecek herhangi bir rutüel, ritüel, ritüel e, gerçekleştirebilirsiniz. Yani bu e, tutulmalarda zaten de dahi yoğun hissediyoruz uykularımız kaçıyor gergin oluyoruz tutulmalar tabii ki bunların daha üst oktavları haliyle bu durumlar yaşanabilir özellikle haritalarınızda sabit burçların orta derecelerinde yoğun enerjiler varsa gezegenler varsa bu bantta bu etkileri akrep boğa aksında yaşayabilirsiniz arkadaşlar evet tutulma videosu zaten kanalda var dileyenler bundan bir önceki videoyu dinleyebilirler dediğim gibi zaten mayıs ayı yorumlarında bahsetmiştik Şimdi Haftanın son gününde Venüs İkizler Burcu'ndan çıkıyor ve Yengeç Burcu'na geçiyor. Venüs'ün Yengeç Burcu geçişi tabii ki daha ziyade önümüzdeki hafta itibariyle hissedeceğimiz bir etki. Ee, Venüs'ün İkizler'deki o biraz daha karışık hali, o biraz daha şık sevdi halinden sıyrılıp Yengeç Burcu ile beraber daha çok güvenebileceğimiz, kendimizi emniyette hissedebileceğimiz, durumlara çekilmeye başlayacağız. Bu tarz ilişkilere, aileye veya kendimizi bir şekilde açık edebildiğimiz, sırtımızı rahatça yaslayabildiğimiz insanlara yönelim sağlayacağımızı gösteren bir yerleşimde hafta sonu itibariyle çalışacak arkadaşlar. Evet haftanın gündemi bu şekildeydi. Şimdi bakalım kısaca burçları neler bekliyor olacak. Ben Koç burcuyla başlayacağım ancak siz de videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen Burcu koç olanlar. Bu hafta çok güzel haberler alabilirsiniz. Özellikle sizi heyecanlandıran, harekete geçiren, biraz daha cesaret gösterirsem, biraz daha atak olursam bir takım şeyler değişebilir hissiyatını getiren gelişmelere açık bir haftada olacağınızı söyleyebilirim. Ama içsel anlamda karışıklıklarınız, belirsizlikleriniz, yorgunluklarınız bu fırsatları kaçırmanıza sebep olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Sizin 8. evinizde korkularınızla yüzleşiyorsunuz. Derinleşmekten korktuğunuz, paylaşmaktan korktuğunuz konularla alakalı önemli temalar var. Parasal konularda ekstra hassasiyet gösterilmesi gereken bir hafta. Harcamalarınıza dikkat edin. Kazançlarınızı gözden geçirin. Sahip olduklarınızın farkına varın ama e, paylaşmanız gereken durumlarda da paylaşıma açık olmanız gerekecek. Güzel bir hafta olsun sevgiler. Merhaba sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar bu hafta özellikle parasal konularla ilgili çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz güzel paralar kazanabilirsiniz hak ettiğiniz değeri gördüğünüzü hissettirecek süreçler içerisinde olabilirsiniz gibi gözüküyor açıkçası burada aslında içten içe bir şeylerin iyiye doğru gittiğine dair bir hissiyatınız var bu hafta. Evet, biraz talih artık benden yana dönecek. Yani çok fazla sıkıntı yaşadım. Artık işler sanki biraz daha yoluna girmeye başlıyor, başlıyor gibi bir hissiyatınız olacak. Burada özellikle arkadaşlıklar ve sosyal çevre konusunda dikkatli olması gereken bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Kafanızı bulandırmaya çalışanlar veya aslında sizden çok haz etmeyen ama dostmuş gibi gözüken insanlar da olabilir. Bununla beraber gelecek hedefleriniz ve hayallerinizle alakalı belirsizlikler de e, bu güzellikleri kaçırmanıza sebep olabilir gibi gözüküyor. Akrep Burcu'nda bir ay tutulmamız var. Özellikle ikili ilişkiler alanında artık toksik hale gelen durumların son noktaya geleceği bir haftadan geçiyor olacağız. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Bu hafta size kendinizi çok iyi hissettirecek. Geleceğe dair hayalleriniz, umutlarınız, kariyerinizde hak ettiğiniz nokta, sosyal ortamlarda e, parlamanız gereken alanları artık size gösterecek bir e, ışık ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Burada gerçekten imajınızla alakalı, kendinizi ifade etme tarzınızla alakalı parladığınız bir e, takım süreçler deneyimleyebilirsiniz. Ancak kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı bir belirsizlik var. Yani hangi yönde ilerlemeliyim? Veya neyi seçmeliyim? Ben gerçekten ne istiyorum? İşte bu konular biraz sizin enerjinizi düşürebilir, dikkatli olmakta fayda var. Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Özellikle sağlık konularında. İş hayatınız ve düzeninizle alakalı temalarda daha temkinli olması gerekiyor. Artık belli bir rutinde ilerlemeniz gerekiyor. Sevgili ikizler burçları çok çalışarak veya hiç çalışmayarak e, hayat rutininizi bozduysanız eğer bunları e, yeniden dizayn etmeniz gerekebilir. Sağlıkla alakalı bir takım sorunlar e, ortaya çıkıyorsa mutlaka kontrollerinizi yaptırın. Aynı zamanda sizden saklananlar e, söz konusu olabilir. Bu gerçekliklerle yüzleşebilirsiniz. Biraz uykuya da dikkat etmek yerinde olacaktır. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Bu hafta özellikle içinizde güzel bir e, enerji e, söz konusu olacak. Venus'un 12. evinizden geçişiyle beraber belki yeni yeni filizlenmeye başlayan bir aşk veya şansın talihin sizden yana olduğunu hissettirecek içsel bir motivasyon e, bu hafta itibariyle aktif olabilir gibi gözüküyor açıkçası. Burada özellikle şunun farkına varacaksınız geleceğime. Ee, yönelik Umutlarımı yeniden canlandıran bir konu bu. Yani parasal anlamda sıkıntı yaşıyorsanız bu konularda. Aşkla alakalı ya işte aşık olamıyorum veya işte birine güvenemiyorum diyorsanız işte sizin umutlarınızı ve geleceğe dair daha hevesli adımlar atmanızı sağlayabilecek e, gündemler hayatınıza dahil olacaktır. Yalnız dikkat edilmesi gereken nokta şu ki... Burada bir takım fikir farklılıkları, bir takım inançsal farklılıklarla alakalı kafanız karışık olabilir. Bu durumlar biraz sizi bulandırabilir gibi gözüküyor. Mesafeler ve aynı zamanda... Sorgulamalar ön planda. Akrep burcunda bir ay tutulması yaşayacağız bu hafta. Bu tutulmada yine 5. evinizde etkili. Yani aşk hayatınızla alakalı önemli gelişmeler olabilir sevgili gençler. Bu hafta bir ilişki için tamam mı devam mı noktasına gidebilirsiniz veya arkadaş ilişkinizden bu durumun biraz daha özel ilişkiye e, mail etmesi gibi bir durum söz konusu olabileceği gibi bir ilişkinin ne kadar sürdürülebilir olduğuyla alakalı aslında kafanız karışık olacak gibi gözüküyor bu konuda netliğe kavuşturmanız gereken süreçler var. Güzel bir hafta olsun sevgiler. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Bu hafta özellikle kariyer gelirlerinizle alakalı güzel gelişmelerle yaşayabilirsiniz. Güzel paralar kazanabilirsiniz. Belki hak ettiğiniz terfiyi alabilir. İnsanlar tarafından takdir edilebilirsiniz. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken nokta şu gibi gözüküyor. Sağlığınızla alakalı konularda veya çalışma düzeninizle alakalı konularda Biraz daha disiplinli olmanız gerekiyor. Yani uyku düzeninizi aksıyorsa, sağlıkla alakalı sorunlar yaşıyorsanız, karşınıza fırsatlar çıksa bile kaçırma imkanınız var. Özellikle yaratıcı projeleriniz varsa bunlar bir şekilde desteklenecek ve siz bir biçimde göz önüne çıkacaksınız gibi gözüküyor. Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız bu hafta ve sizin haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Aile hayatınızla alakalı, mevcut konfor düzeninizle alakalı bir kapanış, bir tamamlanma var. Dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle evli aslan burçları veya ebeveynlerle alakalı sorunlar yaşayanlarınız varsa bu konularla ilgili artık olay tap noktaya gelebilir gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler. Merhaba sevgili Başak Burçları ve yükselen Burcu Başak olanlar. Evet bu hafta kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı güzel gelişmeler var gibi gözüküyor. Özellikle bir kadından destek görebilirsiniz. Aynı zamanda evliyseniz eşinizin... Ee, destekleriyle alakalı belirsizlikler sizi yıldırabilir. Bu yüzden özellikle burada çalışma koşullarını beraber paylaştığınız insanların söylemlerine daha çok önem vermeniz gereken bir süreç. Yani özel ilişkilerde biraz daha kişisel menfaatler sizin çıkarınızın önüne geçebilir gibi gözüküyor. Akrep burcunda bir ay tutulması yaşayacağız ve bu tutulma sizin haritanızın 3. evinde etkili. Bir konuda karar vermeniz gerekiyor. Bir konuda netliğe kavuşmanız gerekiyor. Özellikle yeni bir çevreye dahil olmak veya eskiden beridir sizin yanınızda olan ama artık gelişiminiz çok da izin vermeyen çevreye dair artık netleştirmeniz gereken durumlar var. Belki de bir anlaşma bir görüşme ama merkürün retro olduğunu da unutmamakta fayda var. Güzel bir hafta olsun diliyorum sevgiler. Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Bu hafta özellikle yeni bir yol yeni bir yön. Ee, bu yönde veya bu yolda ilerlemeye dair bir takım fırsatlar karşınıza çıkacak gibi gözüküyor. Özellikle bir seyahat veya uzaklarda olan birisiyle kurulacak diyaloglar belki de uzak mesafe ilişkileri aktif olabilir. Uluslararası işlerle uğraşıyorsanız, yurt dışı gündemleriniz varsa bu alanda da şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Özellikle yalnız olanlar veya yeni bir ilişkiye başlama arifesinde olanlar için de bu şekilde belki sosyal medya üzerinden tanışacağınız veya uzak mesafe ilişkisi bu hafta sizi heyecanlandırabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken konular var. Bu konulardan birisi sağlığınız ve aynı zamanda iş rutinleriniz. Çok fazla çalışıyorsanız kendinizi feda ettiğiniz bir takım alanlar varsa biraz da kendinize zaman ayırmanız gerektiğini söyleyebilirim. Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız bu hafta. Özellikle parasal konularla ilgili ekstra hassasiyet gösterilmesi gereken bir hafta. Parasal kaynaklarınızı kiminle paylaşacağınızı kime ne kadar güveneceğinizi kendi kaynaklarınızı ne kadar nasıl yöneteceğinizi daha doğrusu doğru bir şekilde analiz etmeniz gerekecek. Güzel bir hafta olsun diliyorum sevgiler hoşçakalın merhaba sevgili akrep burcu ve yükselen burcu akrep olanlar bu hafta özellikle parasal konular eşinizin maddi durumu ortaklıkla alakalı gelirlerle alakalı güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz yeni bir işe girmek ekstra bir kazanç elde etmek prim promosyon gibi temalarda şanslı olacağınızı söyleyebilirim ancak dikkat etmeniz gereken noktaya baktığımız zaman Aşk hayatınız ve risk aldığınız alanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yatırımlarınızla alakalı güzel bir ivmeye kalıyorken daha fazla paranızı riske ederek daha fazla kazanamayabilirsiniz. O yüzden daha temkinli olması gereken bir süreç. Burcunuzda bir ay tutulması yaşanıyor bu hafta. Hayatınızın en kritik haftalarından birisi olabilir. Birçok konuda karar vermeniz gerekiyor. İlişkilerinizle alakalı özellikle neyi eksik yapıyorsunuz veya neyi paylaşamıyorsunuz veya kime güvenebilirsiniz, kiminle yolunuza devam edebilirsiniz. Gerçekten bu hayatta nasıl bir ilişki istiyorsunuz bunları test edeceğiniz bir süreç olacaktır. Güzel bir hafta olsun dilerim sevgiler. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Bu hafta özellikle ilişkilerle alakalı güzel şanslar yakalayabilirsiniz. 2023 zaten Yay burçları için aşk senesi demiştik. Bilmiyorum halihazırda bekarsanız bu hafta da şansınızı deneyebilirsiniz. Sevgili Yay burçları evli olan Yay burçları için de gerçekten çocukla alakalı güzel haberler olabilir. Aynı zamanda çok güzel ortaklıklar, güzel projeler etrafında toplanmak ve desteklenmek gibi temalarda oldukça aktif. Akrep burcunda bir ay tutulması yaşanacak bu hafta. Tabi 12. evinizde olduğu için biraz karanlık alanda kalıyor. Sizden saklanan sırlar, gizli konular, sizin sakladıklarınız, özellikle gizli bir ilişki yaşayan yay burçları biraz zorlu süreçlerde kalabilirler. Bununla beraber aynı zamanda sağlık konuları, içten içe büyüyen bir takım sağlık sorunları varsa, iş ortamınızda mobbinge uğruyorsanız, bir şekilde sizin şartlarınızı zorluyorlarsa, bunlarla alakalı konular ve sırlarla da yüzleşme ihtimaliniz var sevgili yaylar bu süreçte Belki de bir çoğunuz iş değiştirecek sağlıkla alakalı sinyaller alanlar mutlaka kontrollerini yaptırsınlar güzel bir hafta olsun sevgiler Merhaba sevgili Oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar bu hafta özellikle iş hayatınız Sağlığınıza dair güzel gelişmeler var. Kendinize daha güzel görmek isteyeceksiniz, daha yakışıklı görmek isteyeceksiniz. Belki birçoğunuz diyete başlayacak, spora başlayacak veya beslenme rutinlerine dikkat edecek. Aynı zamanda iş görüşmesiyle ile alakalı e, başvuru sonuçları bekleyenler varsa, işini değiştirmek isteyenler veya daha iyi şartlarda çalışmak isteyenler varsa bu anlamda da şans elde edebilirler. Aynı zamanda aile içerisindeki rutin ve düzenin de daha olumlu şekilde seyredeceği bir hafta olacağını söyleyebilirim. Yalnız kafanız biraz karışık olabilir. Bu hafta aynı zamanda Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşanacak. Özellikle sosyal çevreniz, arkadaş ilişkilerinizle alakalı büyük bir sorgulama sürecinden geçebilirsiniz. Bazı dostluklar son bulabilir veya gelecekle alakalı artık kendinize yeni bir yol çizebilirsiniz. Sevgili oğlak burçları. Güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Bu hafta özellikle aşk hayatınızla alakalı çok tatlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Güzel aşk teklifleri, güzel projeler, ilhamlar, sanatla uğraşanlar için çok güzel, heyecan verici gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor. Birçok kova burcu belki bu hafta çocuk haberi dahi alabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, kendinize güvenmiyorsanız, değer problemi yaşıyorsanız, aşkla alakalı çekinebilirsiniz buradan uzak durmak isteyebilirsiniz eğer proje bazlı bir gündeminiz varsa parasal konularla ilgili bir takım belirsizlikler sizi yorup hırpalayabilir o konulara çok fazla takılmayın ve başarabileceğinize inanın ve yola devam edin derim. Bu hafta aynı zamanda Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşanacak. Bu ay tutulması sizin haritanızın tepe noktasında, 10. evinizde. Kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı artık bir son noktaya geliyorsunuz. Aile hayatınız, kariyeriniz, geleceğiniz, hayatınızdaki önemli Demirbaşlarla alakalı artık netliğe kavuşturmanız gereken hususlar var. Aile büyükleriyle alakalı meseleler gündeme gelebileceği gibi sizin artık bir yön tayini yapmanız gerekebilir. Güzel bir hafta olsun sevgiler. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Bu hafta özellikle... E Aile hayatınız, eviniz, yuvanız, konfor alanınızla alakalı güzel gelişmeler olabilir. Taşınma gündemi olan, evini yenilemek isteyen, evine eşya almak isteyen veya ev almak isteyenleriniz varsa... Güzel ve şanslı etkileşimler mevcut. Ancak ne istediğinizden emin olmanız gerekiyor. Yani size hitap edecek olan şey nedir? Aile hayatınızdaki mutluluğunuz için veya aradığınız bir ev için, konforlu bir yaşam için sizi gerçekten ne mutlu eder? Bundan önce kendinizin emin olması gereken bir hafta olduğunu da söyleyebilirim. Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşanacak arkadaşlar. Akrep Burcu'nda yaşanacak olan bu ay tutulması haritanızın 9. evinde. Yani e, ben neye inanıyorum e, veya... Gerçekten e, nasıl davranıyorum, inandıklarıma göre davranabiliyor muyum, çevremde beni destekleyen kimler var, kimlerle sohbet edebiliyorum, kimlerle hayatımı paylaşabiliyorum veya paylaşamıyorum gibi sorgulamaların aktif olduğu bir süreç. Aynı zamanda yargısal konularla devam edenler varsa bununla alakalı sonuçlanmalar, evraklar, belgeler, haberler de gündeme gelebilir. Yurt dışı ile alakalı meselelerde de netleştirilmesi gereken hususlar olabilir sevgili balık burçları. Güzel bir hafta olsun, sevgiler. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanala abone olursanız, yorum yaparsanız, videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Güzel bir hafta olsun. Bakalım neler olacak. Hoşçakalın.